Pass'in bitmesine yaklaşık bir ay kaldı. Peki yeni güncellemede neler gelecek? Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni Brawl Talk tahminimce 23 Nisan'da gelecek. Ama neler gelecek? Biliyorsunuz ki yeni bt21 kostümleri sızdırıldı. Üstüne emzin yeni kostümü yarışması çıktı. Bunlar k pop kostümleri oldukları için yeni bir tema olarak gelebilir. Yeni ücretsiz ödüller ekranı bu güncellemede gelme ihtimali çok yüksek. Ve 3-5 video önceki action dude kodlu karakter bu güncellemede gelebilir. Çünkü bir nisan fotoğrafında kask vardı ve bu kaska en benzer tip stonun üçlemesi. Artık yeni bir şeyler getirmeleri lazım çünkü oyun gitgide ölmeye başladı. Yeni Brawl Pass, 3.5 yeni kostümle de canlanacak bir şey değil. Ayrıca 19 Nisan'da, WKBRL, yayını tekrar başlayacak gibi. WKBRL, yayını tekrar başlayacak gibi. Eğer başlarsa da o yayında yeni güncelleme ile ilgili bir şeyler verileceğine eminim. Bugünlük bu kadar. Ayrıca botlara rimadıl, hatta peniri modeli ve yeni hafta sonu etkinlikleri de gelebilir gibi. Kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.